Herkese merhaba ben Tol Gözbek. Türkiye'deki havacılık endüstrisinin son günlerdeki en çok konuştuğu konu ABD merkezli bir iş jeti imalatçısının Türkiye tarafından satın alınma durumu. Halen ön görüşmeler hem Ankara merkezli bazı iş adamları hem de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu şirket Cyberjet adını taşıyor ve tasarladığı hafif sınıftaki özel uçak modeli de cj 30 bu videoda şirketin geçmişini beraber inceleyeceğiz. Tasarladığı SC-30'u birlikte bakacağız nasıl bir uçak, dünyada pazar payı var mı, hangi özellikleri taşıyor. Ve videonun sonunda da bu Türkiye için olumlu bir proje mi yoksa geçmişteki gibi bir yerli uçak yapıyoruz mottosuyla yola çıkıp gerçekleşmeyen Sierra Nevada'nın Dornier projesi gibi bir proje mi olacak. Hep birlikte bu soruların cevaplarını birlikte arayacağız. merkezde Sweringen şirketi 1950'lerin sonunda kuruldu. Önce ufak çift motorlu pervaneli uçaklar tasarlamaya başladı. Hatta bu tasarımlarını Beechcraft gibi büyüklere sattı ve sonrasında turboprop motorlu çift motorlu ufak uçakları tasarladı ve bunları üretmeye başladı. Metro 1, Metro 2, Metro 3 olarak adlandırılan bu serilerde ortalama koltuk kapasiteleri 19'a kadar çıkan, bazı modelleri kargo taşıyan uçaklar tasarlanmıştı. Ve bunlar uzun yıllar üretim hattında kaldı. Hatta binden fazla da üretildi. Sweringen şirketi 1990'larda Sino şirketiyle evlendi ve şirket Sino Sweringen adını aldı. 1990'ların ikinci yarısında da şirket çok iddialı bir iş yeti çalışmasına başladı. Şimdi havacılıkta bir kuralı vardır. Bu kural eğer bir hava aracı 5700 kilonun altındaysa tek pilot tarafından uçurulabilir. Yani tek pilota sertifikalıdır. Sino Sivaringen SJ-30 olarak adlandırıldığı modelini 5700 kilonun altında tasarlamış. Uçak tek pilot tarafından uçurulabilecek ve sahatteki hızı da Neredeyse havayolu şirketlerinin uçaklarına yani şöyle ortalama 888-90 kilometre kadar çıkacak çok böyle ince özel bir tasarıma sahip bir gövde yapmıştı. Uçakta Williams serisi motorlar kullanılıyordu ve kanatlar geri açılı olması sayesinde uçak bu yüksek hızlara rahatlıkla yüksek irtifadan çıkabilecekti. Ayrıca Kabinle ilgili özel bir tasarıma gidilmişti. Bu uçak 49.000 fit gibi rakiplerine göre oldukça daha yüksek bir irtifaya tırmanabiliyordu. Ve içinde iş adamları otururken de kabin basıncı deniz seviyesinin oldukça yakın bir seviyede tutuluyordu. Bunun anlamı da şu, örneğin İstanbul'dan uçağa bindiniz Ankara'da iniyorsunuz. O 45-50 dakikalık uçuşta bile basınç farkları insanın vücudunu zorlamaya başlıyor. O basınç farkları ne kadar düşük olursa o kadar dinlenmiş olarak yani hırpalanmadan uçaktan inebiliyorsunuz. Bu hedefleniyordu. Gerçekten havacılık dünyası bu projeye büyük ilgi gösterdi. 1999'da ilk uçuşlar yapıldı ama 11 Eylül saldırıları 2001'deki bütün o sektörün yaşadığı büyük ekonomik krizler nedeniyle proje durmak zorunda kaldı. Sino Sivaringen şirketi bu sırada farklı anlaşmalar yapmıştı ve yeni bir ortak arayışına girdi. Uçağın ana hissedarları Tayvanlı bir şirkete satıldı. Daha sonra o proje tekrar başlatılmak istendi ama bir türlü başlatılamadı. 2010'lu yıllara geldiğimiz zaman Birleşik Arap Emirliklerinden bazı yatırım fonları bu şirkete tekrar finansman sağlayarak şirketin tekrar bu projeyi hareketlendirmesini sağlamak üzere finansal yardımda bulundu. Bu arada proje tekrar elden geçti ve uçağın boyu 130 cm daha uzatıldı. Kanatlar tekrar tasarlandı. Bu kanat tasarımında da ayrıca farklı bir yaklaşım öngörüsü ortaya konmuştu. Bunlar da kanatların o büyük Boeing 737'ler, A320'ler gibi ön tarafında slat verilen bir parça yerleştirilmesiydi. Bu slat sayesinde uçak Yaklaşma sırasında daha düşük süratler tutarak normalde işte ortalama 3000 metre olan pistlerden daha kısa pistlere iniş kalkış özelliğine de kavuşmuş olacaktı. Epey bir zaman üzerinden işte finansman, yaklaşım, arkasından mühendislik çalışmalar derken 2019'da SJ-30i olarak adlandırılan bu uçağın yeni modeli tekrar havalandı. Fakat biraz tarihsiz bir şirket 2020'de başlayan salgın sürece tabii ki tüm her şeyi durdurdu. Tam o 2019'lu yıllarda da uçak şirketi tekrar Birleşik Arap Emirliklerinden tekrar satışa çıktı ve Çinliler bu çalışmalara büyük ilgi gösterdi. Fakat o sırada işte Trump yönetiminin Çin ile birlikte tekrar gerilmeye başlayan ilişkiler nedeniyle Çine Sinosiovinga şirketinin satışına izin verilmedi ve şirket o günden bu yana da ana yüklenicisi parça imalatçısı olan Metalcraft şu an çoğunluk hisseye sahip ve Metalcraft da. Ailenin artık işleri değiştirmesi ve e, ilk nesil bırakıyor işi, çocuklar işlerin başına geliyor. Farklı bir iş modeline doğru yürüyorlar. Bu projeyi satı, satışa çıkarmış durumda. Yaklaşık bir 6 aylık süreden süredenden bu yana da Ankara'da Oran'da biliyorsunuz e, Austin başta olmak üzere çeşitli havacılık dünyasında parça üreten şirketler var. O şirketlerin patronları, bir taraftan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'de bu cyberjetle çok yakından ilgileniyor. Ve yavaş yavaş da işte ön anlaşmalar, işte hisse devri gibi buraya doğru ilerleyen bir çalışma var. Peki bu projeyi niye Türkiye istiyor? Ee, en büyük amaç yapılarak burada hesaplamalarda Türkiye'deki parça imalatı Amerika veya Avrupa ile karşılaştırıldığı zaman %30 daha ucuz olması. Yani bu uçağın fiyatına etki ettiği zaman şu an yaklaşık e, liste satış fiyatı 9,5 milyon dolar uçağın. %30 daha aşağı yani hani 6-6,5 milyon dolarlara indirilmesi ki bu da kendi rakipleri arasında çok çok avantajlı bir şekilde öne geçmesi demek. Uçak videonun başında da söylediğim gibi hafif sınıfta bir jet ağırlıklar itibariyle 5700 kilonun altında olduğu için tek pilot tarafından kullanılabiliyor. Ama tabii ki emniyet amaçlı ikinci pilotta da, uçakta da görev yapabiliyor. Koltuk kapasitesi 6 ile 8 arasında değişiyor. Ve çok yüksek irtifaya yüksek hızlarla gidebildiği için de iş adamları için yeni bir sayfa açılıyor. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde yapılan araştırmalar bu çok hafif, very light ve light olarak adlandırılan hafif sınıftaki iş jetlerinin pazarının 10.000 uçağa kadar çıkabileceği öngörülüyor. Ve Cyberjet şirketi de buradan önemli bir pay almak istiyor ki %20'lik bir satış miktarı, bir satış pazar yakalamak hedefliyor. Bu da yaklaşık 2000 uçak gibi çok ciddi bir rakam ve işte yılda 50 uçak, 100 uçak, 200 uçak gibi üretme kapasitesine ulaşarak buradan uygun fiyatıyla birlikte çok ciddi bir satış başarısı yakalamayı hedefliyor. Bu tür uçaklarla son yıllarda e, NetJets, Executive Jets gibi çok sayıda iş yeti operasyonunu yapan yani işte 100 tane uçak alıyor ve bu uçakların paylarını işte yarısını, dörtte birini, 1, 1 bölü 8'ini veya 1 bölü 16'sını bu şirketler satış yapıyor. Size bir hisse veriyor işletinden. E, bu tür şirketler de böyle projelere ilgi gösteriyor. Zaten hedef Buralardan büyük miktarlarda sipariş alıp o sabit maliyetleri karşılayıp arkasından da yola devam edebilmek. Bu projeyle ilgili de tabi ki böyle yüksek performanslı bir uçağın parçalarını üretmek Türk sanayisi açısından da bir avantaj sağlayacak. Çünkü yüksek teknoloji ile birlikte ve uygun fiyata üretme hedefiyle birlikte bu şirketler ilerleyen zamanda başka imalatçılara da parça tedarik edebilecek duruma gelmeyi hedefliyor. Projenin bir başka aşamasını da uçağın ana üretim hattının Türkiye taşınması oluşturuyor. Üretilecek parçalar burada bir araya gelecek. Bir ana montaj hattı kurulacak. Ve üretilen parçalar işte şu anlık Amerika'dan gelecek olan Williamson motoru veya çeşitli aviyonik şirketlerinden gelecek olan aviyonikler bir araya gelecek. Üretim tamamlanacak, boyanacak, kabini yapılacak. Ve buradan müşterilerine teslim edilmesi planlar arasında. Şimdi gelelim videonun en önemli bölümüne. Bu Cyberjet veya cj 30 olarak adlandırılan proje Türkiye için doğru mu yanlış mı? Öncelikli olarak burada bütün söyleyeceklerim benim şahsi fikrim. Sizler de fikrinizi yorum olarak videonun altına yazabilirsiniz. Hatırlayacaksınız bundan 7-8 yıl önce tam da Türkiye bir seçim harifesindeyken Dornier bölgesel uçaklarının üretim haklarını satın alan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Sierra Nevada şirketi Türkiye'ye bir teklifte bulunmuştu. Sierra Neva'da bir Amerikan şirketi havacılık ve uzay konusunda çalışmalar yapıyor ama şirketin sahipleri Eren ve Fatih Özmen çifti Türkiye'den Amerika Birleşik Devletlerine gitmiş ee, ama halen Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan bir çift ve sahip oldukları Sierra Nevada'da bir havacılık devi Türkiye'ye o dönem Dornier uçaklarının ana imalat hattının açılması için bir fabrikanın kurulması önerilmişti. Ve tabi ki de bunun için Türkiye'nin belirli bir miktarda uçak sipariş etmesi gerekiyordu. Fakat şöyle bir problem vardı. Dornier 328 serisinin hem jet motorlu hem turboprop motorlu iki farklı modeli vardı. Bu modeller ortalama işte 30-40 koltuk kapasitesiyle günümüz bölgesel uçak pazarı için artık oldukça küçük kalmıştı. Uçakların koltuk maliyetleri Yeni nesil bölgesel uçaklara göre daha yüksek kalıyordu ve bu başta Türk Hava Yolları olmak üzere yapılan raporlarda pek de karlı gözükmüyordu. Ama uçak askeri anlamda veya özel görev amaçlı kullanılmak üzere devlet kuruluşları tarafından veya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından satın alınabilirdi. Türkiye sonuçta bu projeyi çalıştı ve tam olarak bu projeye yeşil ışık yakmadı ve bu teklif de tabii ki masada kaldı. Hayata geçmedi. Böyle bir tecrübe yaşandı. Olayın da tabi tam seçim öncesinde sunulması, yerli milli yolcu uçağımızı yapıyoruz diye çeşitli işte bu reklamların billboardlara gelmesi falan da bu projeyi biraz olumsuz anlamda etkilediğini belirtmemde fayda var. Şimdi Dornier projesi mi yoksa Sino Siveringen yani yeni adı da Cyberjet projesi mi diye sorduğumuz zaman sonuçta Dornier uçaklarına göre SC-30'un satış şansı çok daha yüksek. Videoda da belirttiğim gibi hafif veya çok hafif sınıftaki işletlerine bu pandemik şartlar nedeniyle tekrar bir talep oluşmuş durumda. Uçak ilginç bir tasarıma sahip. Çok yüksek performanslı. Uçan Ferrari denebilir. Bu açıdan bakıldığı zaman en azından satılabilecek bir konsepte, bir platforma sahip. Bu açıdan olumlu. İkinci önemli aşamada, eğer uçağın sahibi olduğunuz zaman ve bu uçağın parçaları da işte gövdesi, kanatları Türkiye'de yapıldığı zaman üreteceğiniz miktarlar arttığı zaman yarın öbür gün belki yerli bir motor veya işte aselsan başta olmak üzere geliştirebileceği aviyonikler Türkiye'nin bu konudaki kendisine kalacak katma değeri daha da arttıracak olumlu adımlar. Ama sonuçta bunun için iyi bir organizasyon, iyi bir Satış ekibi, iyi bir mühendislik ekip gerekiyor. Bunları kurmak, düzgün bir şekilde işleyişini sağlamak gerektiriyor. Eğer bunları yapabilirseniz bu bir kendinize satış şansı oluşturmuş durumda. Türk Havacılığı için olumlu bir adım olabilir ama biraz önce de dediğim gibi bu yapıyı ve bu organizasyonları çok düzgün bir şekilde kurulması ve projenin de tekrar sertifikasyon ve satış aşamasına gelinceye kadar da ciddi miktarda finansman sağlanması gerekiyor. Benim bu haberi yaparken Türkiye'de bu haberi ilk e, tolgözbek.com sitemizde okudunuz. E, finansal olarak işte kaça anlaşılıyor, masada ne kadar miktar var veya uçak için ne kadar para konacak bunlar henüz daha net değil. Önümüzdeki günlerde netleştiği zaman bu rakamları da sizlerle paylaşacağım. Ama sonuç olarak iyi niyetli iyi bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Umarım hayata geçer ve Türkiye'deki havacılık açısından da çok ciddi bir katma değer oluşturur. Çünkü... Bir yandan baktığınız zaman tamam askeri savunma projeleri savaşlar olduğu zaman çok ciddi miktarda artıyor ama diğer zamanda da sivil projelerin oranı çok yüksek. Bunu sağlam bir şekilde tabiri caizse sepetleri farklı sepetlerle riskleri paylaştırmanız gerekiyor. Bu açıdan bu proje önemli bir adım olabilir. Keza aynı şekilde T625 Gökbey helikopter projesi de bu bu anlamda çok önemli bir adım. Çünkü Askeri olarak yaptığınız teknolojileri sivile aktarıyorsunuz ve pazarda çok fazla rakibi olmayan bir noktadan e, helikopter olarak giriyorsunuz. Umarım bu projeler yaşar ve dediğim gibi Türk Havacılığına ciddi bir katma değer sağlar. Evet bu programımızda ilk haberini yaptığımız ve çok ciddi ses getiren bu Cyberjet SJ-30 serisi Türk mü oluyor sorusunun cevabını vermeye çalıştım. Biraz uçağı anlattım ve bu proje Türkiye açısından bir katma değer getirir mi getirmez mi bunları size anlatmaya çalıştım. Umarım dilim döndüğünce bu bilgileri sizlerle paylaşabilmişimdir. Havacılık ve savunma konusundaki detaylı haberler için tolgozbek.com sitemiz sizlerden ilgi bekliyor. Aynı zamanda bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmadıysanız lütfen hemen abone olun ve o Çan logosu var oraya tıklayın ki ben videoyu yüklediğim zaman size ulaşayım. Sizler de bu videoları seyredebilin. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.